Evet herkese merhabalar yine yeni bir programda sizlerin karşısındayız Allah'ın izniyle. Evet o kadar notlar var ki o kadar sorularınız var yani sizlere söylememiz gereken çok önemli bilgiler var. Ben de hani bu notlarımı 20 tane notumu böyle sizinle paylaşayım istedim arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Evet ikinci bir yardım alabilir miyim arkadaşlar yani normal aynı hanede ikinci yardımı alabilirsiniz yani iki yardım alabilirsiniz bunu unutmayın. Evet aile destek paketi ne zaman yatacak diye çok soruyorsunuz. Aile destek paketi yardımları arkadaşlar yani yeni bir yardım türü olduğu için daha sistem oturmadı. Sistem oturasıya kadar yani o ay içerisinde herhangi bir tarihte muhtemelen e, bu yardımları alacaksınız. Yani bir tarih yok e, bu konuda. E, ondan dolayı hani aile destek paketi yardımına göre e, bir planlama yapmayın yani e, o ay içerisinde. Evet e, şu anda çok sorulan sorulardan birisi de e, bez paralarını getiremiyoruz e, demiş izleyicilerimiz. E, bu gerçekten çok önemli bir konu. Bakın SGK'dan bez yardımı alanlar, bez parasını yetiremeyenler arkadaşlar sosyal yardımlaşma vakıflarına gitsinler. Bu durumlarını dilekçeyle anlatsınlar ve ek bez destek yardımı alsınlar. Yani sosyal yardımlaşma vakıfları biz bez yetiremeyenlere böyle bir yardım yapabiliriz diye biz bilgi aldık hani bu konuda. Akabinde Kızılay'a da mutlaka ve mutlaka e, arkadaşlar e, başvuruda bulunsunlar. Yani Kızılay'da medikal malzemelerde, sağlık ma e, yardımlarında, akabinde e, yani ben tahmin ediyorum bez e, konusunda da yardımcı olurlar diye nakit olarak e, düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka başvuru yapın. E, arkadaşlar şimdi E-Devlet'ten... Ee, heh, sosyal yardımlaşma vakıflarına çok gidiliyor. Tamam mı? Ya hocam biz sosyal yardımlaşma vakıflarına gittik. işte e, Yani yüzümüze bile bakmadılar, yardım etmediler gibi şeyler e, söylüyorsunuz. Sosyal yardımlaşma vakıflarına gitmenize gerek yok. Yani E-Devlet'ten bütün e, yardımları yapabilirsiniz. Yani sizin şartlarınız uyduğunda zaten E-Devlet'ten yaptığınızda hiç kimse size yardım vermiyorum. Diyemez arkadaşlar. Bakın bunu da size e, dipnot olarak e, başvurmuş olalım. Evet Zahide Hanım e, biz e, parasını yetiremiyoruz e, demişsiniz. Evet ben de bunu e, söylüyorum. İlaç kullanıyorum. Engelli aylığım kesilir mi? Arkadaşlar e, bu soruyu da sormuşsunuz. Engelli aylığınız kesilmez. E, engelli raporlarınızı yıl sonuna bırakmayın. E, yıl sonuna doğru e, çok büyük bir yoğun olacak e, yani rapor süreleri biten, biten arkadaşlarımız e, aralık ayına yani yıl sonuna gelmeden e, arkadaşlar ne yapsınlar yapsınlar raporlarına e, yenilesinler e, kamuda öncelik hakkı engelli bireylere çok fazla uygulanmıyor diye sitemleriniz var eğer böyle bir sorun yaşarsanız çimere mutlaka ve mutlaka bunu yazın Arkadaşlar yani sessiz kalmayın öyle söyleyin. Kızılay'ı söyledim. Kızılay'ın yardımlarına mutlaka ve mutlaka başvuru yapın. Kızılay'la ilgili ben engelli bireylerimizin çok fazla bu konudan faydalanamadığını düşünüyorum. Yine adres değişikliği yaptığınız zaman bakın bu çok önemli. Mesela ilden ile hele hele şu dönemlerde taşınmalar çok olduğu için. Herhangi bir adres değişikliği yaptığınızda mutlaka ve mutlaka bulunduğunuz ilin Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gidin bunu bildirin. Arkadaşlar bakın e, bildirmezseniz yardımlarınız, aylıklarınız hepsi kesilir. Yani bunu ihmal etmeyin ama yine e, süreç devam ediyor. Yani herhangi bir yardımda süreç devam ediyor e, yazan arkadaşlarımız herhangi bir kaygıya kapılmasınlar. Mesela e, üç ay dört ay geçse bile e, arkadaşlar başvurduğunuz andan itibaren o üç aylık e, başvurduğunuz e, sürecin yardımını toplu bir şekilde alırsınız. Mesela aile destek e, paketi yardımına diyelim ki e, üç ay boyunca başvurdunuz süreç devam ediyor yazdı. Yani hiçbir şekilde hakkınız e, ihmal olmaz e, mutlaka ve mutlaka o yardımı e, alırsınız. Yine e, memuriyette raporun %40'ın altına düşerse e, memuriyetten atılır mıyım e, diye bir soru var. Arkadaşlar yani e, aldığınız bu hak hiçbir şekilde ihmal edilmez. Yani normal e, engelli e, olmayan e, normal bir birey olarak memuriyetinize e, devam edebilirsiniz. Bir de bu sosyal e, yardımlaşma vakıflarına başvurduğunuzda Kesin e, yardım alacağım diye bir şey yok. Bakın, e, yani mesela e, bugün ben e, bazı sosyal yardımlaşma vakıf, vakıfları e, çalışanlarıyla görüştüm. İşte ben e, başvurdum, paramı ne zaman alırım e, mantığı e, var. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Kabul de edilebilir, red de e, edilebilir. Ayrıca e, KPSS'ye çalışan e, arkadaşlarımıza, e, iş arayan engelli bireylerimize... Bakın bizim Facebook'ta Engelsiz Medya grubumuz var. Orada sizlere sürekli iş ilanları yayınlanıyor. Oradan da arkadaşlar mutlaka ve mutlaka iş ilanlarını takip takip edin. Seçim öncesi bu EKPSS dışında açıktan alım yapan yerlerde var ve çok büyük alımlarda oluyor arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak söylemiş olalım. Evet, yıl başında büyük bir zam gelebilir, e, biliyorsunuz enflasyon e, farkına göre e, zamlar yapılacak. Yani e, yıl başında da muhtemelen engelli aylığına, evde bakım aylığına büyük bir zam e, gelecek diye e, bekliyoruz. Kiracı engelli bireylerimiz de sıkıntı yaşıyor e, arkadaşlar. Evet, e, Facebook grubumuzda engelsiz medya yazarsanız e, oraya çıkar e, arkadaşlar. E, Kiracı engelli bireylerimizle sıkıntı yaşıyor. Bunu devletimizin, e, aile bakanlığımızın görmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani e, şu anda engelli aylıklarına, evde bakım aylıklarına e, yani baz alarak engelli bireylerimize e, kira e, ev sahipleri yani çoğu istisnalar hariç tabii mutlaka yeni ev sahiplerimiz de var. Mesela e, bugün... E, bir engelli bireyimiz bir engelli bireyimize evini kiraya vermiş. Bir senede sana zam yapmayacağım demiş. Yani böyle iyi ev sahiplerimiz de var. Ama bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. TOKİ başvurularıyla ilgili de engelli aylığınıza, evde bakım aylığınıza güvenerek TOKİ'ye başvurmayın. Onu da dipnot olarak söyleyeyim. Yani evde Herhangi bir e, emekli maaş, engelli emekli maaşınız olur ya da evde bir damlayan e, varsa mutlaka ve mutlaka TOKİ'ye başvurun. Bak o zaman e, ona bir şey demiyorum arkadaşlar. Taksilerde e, engelli kimlik kartı gösterilerek indirim yapılsın e, talebiniz var. Bu da çok önemli bir talep. Yani bunu da mümkün mertebe CİMER'e yazın arkadaşlar. Bakın bu da çok önemli bir e, tavsiye. Bu yapılabilir. Çok basit e, bir uygulama. Yani CİMER'den e, böyle bir talepler giderse e, böyle bir uygulama da hayata geçirilebilir diye düşünüyorum. Aynı hanede iki kişi evde bakım aylığı alır mı? Alır arkadaşlar ama üç kişi alamaz. E, öyle e, söyleyelim. E, soyadı değişikliğinde e, bir de böyle bir konu var. Soyadı değişikliğine başvurduğunuzda bakın soyadınızı da değiştirirseniz mutlaka ve mutlaka bunu e, sosyal yardımlaşma vakıflarına gidin ya da sosyal hizmetlere gidin. Bunu da mutlaka ve mutlaka e, bildirin e, arkadaşlar. Evet dağım sendromu ve otizmle çocuğu olup özel eğitimde çalışan. E, Çocukları okuyan ailelerimize de ben şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Ben de kendim bu otizm öğretmeniyim. Arkadaşlar öğretmeninizi çok iyi seçin. Yani Down sendromlu ve otizmli çocuklarımızın eğitimleri çok ama çok önemli. Buna mutlaka ve mutlaka takip edin. Yani milli eğitimden ricada bulunun. Evet son olarak bugün gözden kaçan yani hiç kimsenin yayınlamadığı bir yardımı da sizinle paylaşmış olacağım. Yani finali de öyle yapmış olalım. Allah mavazı tabi Rabbim hiç yani ülkemizi depremlerden, afetlerden, belalardan, musibetlerden korusun arkadaşlar. Bulunduğunuz ilde deprem olduğunda sosyal yardımlaşma vakıfları 3000 lira acil destek sağlayacak. Ee, yine o evinizde hasar görülen evinize e, hane onarım e, desteği verecek ve eşya desteği verecek e, arkadaşlar. Bu yardımı da sizinle e, böylelikle paylaşmış olalım. Valla e, yani işte YouTube yorumlarınıza bu şekilde de e, cevap vermeye çalışıyoruz e, arkadaşlar. TikTok'ta da bizim Engelsiz Medya kanalımız var. Orada da 50 bine yakın takipçimiz var. TikTok hesabı olanlar orayı da takip etsinler. Orada hemen hemen her gün canlı yayındayız arkadaşlar. Söyleyeceklerim bunlar. Beni dinleyen, şu anda hiç yayından ayrılmayan izleyicilerimize de saygılarımı sunuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.